Selamlar arkadaşlar. Muhteşem bir sanal gerçeklik oyun videosuna da hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rec Room isminde muhteşem bir oyun oynayacağız. Oyunun içeriği arkadaşlar aslında oyunun içeriği çok bol. Ben ilk önce kardeşlerimi tanıtmaktan başlayacağım. Bu kutsal suyu üzerlerine dökerek. <gülüyor> Bu Cankar kardeşim. <gülüyor> Beni tanıyorsunuz zaten. Burada bilgisayardan gelen arkadaşlarımız var. Aynen. Anıl ve Caner kardeşim şu şekilde. Ooo kutsal su. <gülüyor> bu görev öncesi. Parkit <gülüyor> ben de şöyle bir içeyim bu arada. Ah. Herkes silahları ikisini içeri aldı. Daha bana silah kalmamış benim. Ha bakalım o zaman bu kılıç senin olsun. O oh. <gülüyor> O zaman ben de vurmalan bir. Oh! <gülüyor> Gözümden soktun. <gülüyor> Beyler, e, bu arada oyunun içeriğinden de az bir şey bahsetmek istiyorum. Beni oklamazsanız. <gülüyor> Kimse Yapacağım. yerine dönüremiyor. Bırak onu lan. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Lan oyunu tanıtayım mı sen? Dur. Arkadaşlar bu... Arkadaş beni şu anda tehdit ediyor üzerinde <gülüyor> ...ok çekerek <gülüyor> oyunu tanıtmam için. O yüzden e, hemen hızlı hmm, bir şekilde yeah. anlatıyorum. Sen mi anlatmak istersin? Canlı? Evet. E, 4 kişi oynadığınız, e, partiyle birlikte ilerlediğiniz... E, ...boss kesmeli bir din, dungeon oyununu yere uyarlamamıştır. Ama gerçekten çok zevkli. Bunun farklı modları da var reklam içerisinde. Partiyle birlikte girip arkadaşlarınızla elinebileceğiniz... Zaten PC'dekiler de katılabiliyor bu şekilde. Aynen öyle. Ee, yani bugün VR'la beraber e, hem VR PC böyle karışık e, cross platform bir oyun oynuyoruz. Hı. Hem de bu gerçekten güzel bir deneyimi oluyor. Aynen öyle. O zaman start butonuna olarak... basacağım çünkü abla koş. kızıp duruyor. <gülüyor> Bence şuna <da> bir sıkayım. <gülüyor> <gülüyor> oh kalbim ben! <gülüyor> Çocuklar biliyor, Aa Aşağı düşüyorum! aşağı düşüyor. Adam oyundan başlarken bile aşağı düştü. <gülüyor> evet. Ben ne aldım? Evet her şey vazolarak koştuğuna öyle geldi. Lan. Hayır. Ha ha Bibi'nizi vurmamaya dikkat edin. Bu arada aynen abi. Birbirimizi vurduğumuzda dedi gibi para kaybediyoruz. Ben de şuradan bir silah alayım. Sırtıma koyayım. Oklukla ne kadar güzel bir yer. Baya güzel duruyor. Bu arada kapıya tıklıyoruz hep beraber şey olduğumuzda. Benim elin dolu olduğundan yapamadım. Şimdi beyler buralar. <gülüyor> şu, vaz, şu vazolar para veriyor arkadaşlar. O yüzden takım. Eee parayla da- ya beni VURMA! Özür dilerim, özür dilerim. Aa öldü lan. Ya parayı <gülüyor> almışsın beni vurdun da geldim ki parasını. Ay Ay abi ayıp, abi ayıp, seni, ayıp, hayır hayır. Onu seni vurmak için yapmadım. <gülüyor> Arkanda laşırtırım dedim, olmadı. <gülüyor> bunlar. Hayır daha çok para kaybediyorsun <gülüyor> öyle bir şey. Öldüm. Allah Allah. Aaaa. Ölme Beyler geliyom, geliyom. Oha. Aa kalkan lazım. Bana kalkan lazım ya, ben kalkanım... Haa, eyvah. Haydi, gel, gel, gel. Abi, oku, okulun menüsü açıldı. Steam menüsü açıldı, durdum. <gülüyor> Ay. Daha ilk elden alırıyız. Abi birisi yardım etsin. Alınca, alınca. Abi geldin geldin böyle durdu elle bak. Abi ya. şey e, okulus menüsü açıldı ya. Onu kapatayım derken. <gülüyor> <gülüyor> ee? Ayy ayy şunu dur ya. Anladın solundan bir geri sok atlarla seni bak. Bu adamlar da geçiyor. Onların hepsini inmiyor. <gülüyor> He. Tamam o zaman sonra. bizi kaldırmakta. Adam bizi kaldırmıyor. Ulan. El versene. El versene. Nasıl takım arkadaşısın sen? <gülüyor> Bak ya ilk gitti PC'yi kurtardı Yok artık ya Abi lan bir yanla oynayan Neyse <gülüyor> Bak <gülüyor> ya Biz mesaj aldık <gülüyor> Uçan şeyler geldi <gülüyor> Abi bu bayağı zormuş Hard, hard falan maçsız abi bu ne <gülüyor> Abi sizi oynayalım Zorluk seçme yok <gülüyor> Ay bana kalkan lazım. Ya, ya, ya. lazım. <gülüyor> Beni kaldırabilir misiniz? Arkadayım. Arkadayım birazdan. Dene. Hadi denen. Hadi, hadi olur. Adamsın. <gülüyor> Adam, <gülüyor> <arkada>. <gülüyor> <gülüyor> ya yapma be. Öldüm. Ay be el verin. El verin. <gülüyor> dev abi. abi. Abi çok sinirim bozuldu bana kalkan lazım. Herkes kalkanları kapmış. Ayıptır ya bu ya yaptığınız. oynamayı oynamayı bilmeyenler burada gözüküyor tabii. İşte, Be Be beyler görüyor musunuz? B bize bize nasıl dalga geçiyorlar? Abi çok fazla para kaybettim. Ben. <gülüyor> Hadi gidin de aç açılsın. Bir de, bir de bir de 21 level olmuş. Ben, ben gelmeden gelip. açamaz. Hepiniz çıkın bir. Öyle açılıyor. Hah, şimdi. Geçiyor miyiz? El at el at. Yes. Oyun çok zormuş ya ama çok güzel. Ay hemen <gülüyor> bu arada hızlı hızlı gitmeyin. Hepsi bir anda üzerimize çullanmış olmasın. Ha, ya, o, az ya. önce 10 kişi üstüne geliyor daha. Oğlum bunlar nereye gidiyor? Şunları vursanızsa, hızlı atakla vurun şunlara. <gülüyor> Heh, kolay nereye gidiyorsun? Önüme geçiyorum, onun önüme geçiyorum abi. Beyzat. Ya, elver! Ya abi, önüme geçiyorsun, canım, Önüme geçme, senin yüzünden para kaybediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ah, ah, şeyleri ödüyorum. Abi, goblinleri... Lan lan, uçanlara zıplayıp vurun. Bir <gülüyor> şey yapın. Evet. Bu kadar mıydı? Ya bırak ya ben o ok alıcam abi. Double damage var için. Kalkan var mı kalkan? Double damage için. Kalkan var. Aa crossbow var. <gülüyor> Yayı atın sizi burdanacaklar kalkın. Ah. Lan! ben şu kandırma nasıl atacağım? Lan! Önden gitmiyorum, şuraya gitmiyoruz. Burada adam var. Ha haa benden yavaşsın hanım ben Öldük işte <gülüyor celebrations> <bengelleứngim>. Ulan <gülüyor> İleridekileri ben kesiyorum şu an gelicekleri Kalkan muazzam Abi bir anda çok hızlı ilerliyorsunuz ah, Kalkan İşte ihtiyacım olan aşk bu Bir dakika Aa öldüm Silahı değiştirirken öldüm beyler Böyle. Kurt, kurtarıyorum ben sıkıntı yok bayağı kesin. Ben şuradan artık yarım saattir şurada savaşıyorum. Al onlara Abi Bıraç ben Lan kaç kişi biliyordum haberin var mı? Gel abi. Ulan kalkanım nerede? Kalkanımı kim aldı? Kim aldı lan kalkanımı? Aa caner değilim. <gülüyor> bırak abi. lan kalkanımı. Kalkan hayır bende vardı abi. Ya abi ya. Ee, vazoları al, vazoları al. Bunlar gelmeden al vazolar. Elime al. <gülüyor> Ka kal kalkanımı alan haindir ha. Aa! Vazoları kesiyorlar önden. Aa, ha, pardon, bu bombaymış temizledik. bu arada. Temizledik bizim aklımızda oğlum burası. Adrener et. Geliyor mu abi? Gerçekten herhalde, biz aldık o Come on, come Bak, sen izle beni! <gülüyor> lan arkana tüket et. Gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Abi bu ölüme geçmiyor otomatik. bir dakika burası çok karışık <gülüyor> ya. çok da geldi ya. Ouch. Ya! Kanımı aldı. Lanet <gülüyor> olası. Kalkalım aldınız. Ben <gülüyor> kaldıracağım. kaldıracağım, kaldıracağım bekle. Vurdum. Vuramıyorum ben bana da. Dön. Sana normal mi geliyor Evet, Ya var, var ya. Abi ölüme geçemezsin. <gülüyor> Lan! Zene et! Zene et! Bunlar, bunlardan bir şey oluyor. Bizi önden keselim. Hoop! Lan! Ha Ben de! Yönüme! <gülüyor> <Yenleme>. Şarayı <gülüyor> kaybettin! <kaybediyorum. gülüyor> <gülüyor> Herhalde. Şarkanda kaçtı. Şarkanda kaçtı. Şarkanda vururum aptal lan oldu ne Aa. Fazla, Aa, endem, ya biliyorum, biliyorum. Kardeşim, Aa öldüm öldüm Ya Bakayım. Ya ay sizin yüzünüzden en düşük puana düştüm Aa, ya 18 o, o kadar, 18 puan kaybettim O kadar puan kaybettirdiniz bana 18. Ya <gülüyor> abi bir şey söyleyeceğim Bir şey söyleyeceğim adilin biri benim kalkanımı aldı Hanginiz <gülüyor> bu? Oyun başından ben, biri var bende bu benim oyun başından <gülüyor> Benimle vardı? Kendiniz Vay ya <gülüyor> Kimseye suç atma of. düşürmüşsün işte Ya kalkan istiyorum ya of, Kılıç kalkan gitmek istiyorum Abi e, e, e, ölüme geçmeyin rica ediyorum Bak abi <gülüyor> bak Alın zaten paso beni Aa, kesiyor abi. Ne yapıyor lan şş, işte. Nik atak. Çakın. Oku durun abi. durun bakın. Lan atacağını bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> ya. Patlayıcıstanları öldürün de önce. Abi, alın abi. Abiler yaver. Bu çok fıstık şeyler oluyor şu an. Ben size öldürmem lazım yoksa öleceğiz hepimiz Hay Allah. Aldım Haa double damage var için Geliyor Ama o kutu Double damageleri için abi çok kutu söylüyorsunuz şey sana Aha Ama onun Yardım sen de her şey var Oooo Eştikimi çaldı Double damage diken abi yoksa bir kutu şey <gülüyor> Kesin etmeyeceğim Lan gel buraya gel gel gel Aa, Ve loot yaptık abiler tekrardan <gülüyor> Double damage için teşekkür ederim Ne konuşuldu ya Abi öldüm. Etli kılıcımın tadına baktım. Abi öldüm. <Gülüyor> öldüm. Ben de öldüm. Alın sen kaldın. Bana ne diyor? Örü tutarız. Helal. Ben de zırhana koşayım. Lan beni ettim. kılıcım. kılıç, etli kılıcımı sen çaldın. Ne Uf. Abi bu bayağı zormuş ya. Ama iyi, iyi getirisi var. Hıh, bitirdik. Temiz. Arkadaşlar bu bizim. Kaldırıyorum havaya. Ne o? Kaldıramayasın. <gülüyor> bu ne lan? Bulda MH kalkan, kalkan. kalkan. Aa, ben aldım. Oha. Ya biriniz bana kalkan versin ya hayrını. Gel gel. gel. Nasıl ha? Duramış benim. <gülüyor> abi eksik. Crossbow ha, Hayır abi bu Abi burada crossbowu çekmek <gülüyor> gerekiyor burada. ya. Çok oh, candır. Yo, abi, şuna de. bakar mısınız elimdekilere? Bakayım. Bak bak kılcıma bak <gülüyor> Kılcıma bak bak bak Celal. ceden. <gülüyor> etli, etli kılıcımı kim çalmıştım diyor mu yarım saattir etli bir kılıç vardı elimde. Ben bunu üstten aldım ha. Yalan. ...bendeydi o. Önce Anıl aldı, sonra ben aldım onu. En son sana geldim. Şşşş, kudur... Bir şey söyleyeceğim. Etli kılcımı kıskanıyorsan söyleyebileceğim ha, tek, ha, tek ha, şey ha, kudurmanız. Durun. durun. durun. Aa, durun. cadı tehlike... Ulan, cadım adı dinlemem ben. Abi Keser sen... geçerim. Kal... Tehlike... Aha. Ee, caddesi... Ataktı, şork abi eee anlaşma yapmaya çalışıyorsun ya aha ha geçme ya abi azgın görünüyor abi şey oldu buna aa, aa öldüm ha bunların ne ER ER ay ekle ay mavisine çıkınca vurun ya abi ne dedi şimdi anne okuyun şuradaki talimatı okumamız lazım ya önden mi? Niye çekiyorsun? Öldürdüm ben bunlardan birini de. Mavi şey mi oradaydı? Evet, sağa dönüp Nasıl ya? Bak şunu. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan o! dur ben <gülüyor> öldüm, öldüm. Az az az az. Okay. Hadi. Hadi vuracağım ona. Vurursun tamam mı? Ya ben ok istiyorum ya. Of. Nasıl Kı sen vuracaktınız? Aynen. Yaptım. Kılıçlar yapması abi bir tane daha ha öldün. Double damage. Ulan yanlış yere attım. Hah. <gülüyor> Hadi arada arkasına bakın. Aldım. Oğlum nasıl öldünüz ya? Bilmem. Af. Eyvallah. Ah. Beyler ben de burada Anıl nasıl? Oğlum. Ah! Ah! beyler. Beyler şerefsizlik yaparken oyun beni öldürdü. Tur Double Damageleri kendim içeyim dedim. İkincisini iç, içtiğinizde ölüyormuşsunuz haberiniz olsun. Hayır abi senin ben öldüm. Neredesin lan? Hayır hayır hayır. Oğlum niye bir daha do Double Damage? Neyse şey bu şey puanımı şey. puanımı senin için harcamayacağım. Oğlum niye Double Damage? Ne <gülüyor> şey bileyim en fazla ben vurmak istedim. Bir şey fark etmiyor ki. Ee, fark ediyor. Ben bir sikim bir tane buldum buraya Ulan bir tane daha buldum Ulan çıktı Başka başka Başka dur Gelin lan buraya Niye gelmiyorsun ulan Durum Durum Nereden geliyorsunuz Ne var orada çıktı çıktı ya. Cadı çıktı, cadı çıktı Aynen burda burda Tam attıktan sonra vurun beyler Onu kırıştılar An ya bana fokus attı abi yardım evet, evet. ve 500 altın ah <gülüyor> ah be öldüm <gülüyor> ben de öldüm tamam, ben uzaktayım ya. şeyde var ya okları takip et yan o yan yönden ortaya. Aa helal lan düşme i̇şte dikkat et. Evet, diyor. Ge. <gülüyor> Gel ya. ya öl ya. Evet, evet. Hadi bekeb, hadi bekeb öner süper kahramanım abi bana burda yerdin oo, oo, oo. tam seni kurtarırken öldüm ben de abi. neredesin? öööö ee, görüm herhalde bana bana bana beni he abi okçular vuraamıyorum kılıçlar mısınız? abi birini oyalayın biz vuralım işte ouch abi ölüyorum ya birini birini birini zor abi seçtim bir tanesini yetin <gülüyor> yavuz yani ya bak Tam mavi, tamam. maviye vuracaksın maviye maviye bak mavi çıktım ben bekliyorum çıkar çıkar doner Lan cross bunu kim aldı mavisini fırlattıktan sonra dönerken ha. vuruyor ha. bak böyle benim cross kim um aldı hemen versin Beyler amma yalandık bu kısımda ya. Çok zormuş. Ben ben orada değilim ki. Ben ileriyi de temizledim. Hayır bak Anıl burada. Hayda. Size sen orada çok lazım. Ya ben Anıl, Anıl, surprise atana ihtiyacım var. Gel buraya. Ya Nereye oku gel? oku alıyordum. Birileri benden önce ok aldı Caner. Sık. Kim kim de biliyor musun? Sık sık sık sneak attack. Sık sık sık. Bu sık. ne ya? Şey double double damage. Şöyle içiliyor. Ok. Geçti Abi şuradan geçseme şuraya yardım Ona vurunca patlıyor Ben yakını yakınıp olur Olum olum Gelmiş Buraya gelmiş Buraya beni Oğlum orada da var evet. Geler <gülüyor> kaldır beni Al al al Kaç kaç oradan al kaç oradan kaldırdım Güzel güzel fikirmiş ha oradan onu şey yapmak Vallahi iyi temizledik ha Korktum ya aman üstüne mi çıktı bir anda ya et normal ya ben gidiyorum. Ha. Ha. Ben, zaten, ben bayağı almışlar onlar ya. Yani. Ben nereden çık arkadan çıkıyorlar ha. Bu ne? Beyler daha yoksa buraya gel. Oo daha var mı? Daha var mı? Ağalar Burası, burası burası boş alan. E daha hala düşman var diyor. Aa burada. Arkadan, Arkadan geliyor. Eva, Eva, Eva, Eva. Daha, sağ, sağ, sağ, sağ. Lan, arkasından bola, bola. arkasından vurun ona. Kesdim. Aa beni <gülüyor> öldürdü. Kesdim, al. Yok. Bu neymiş ya? Aa, elektrik kılıç. <gülüyor> İstiyor musun okay. Caner? 37.000 işte tek te atıyor tek Oğlum var ya kaybedersek çok üzüleceğim lan çok iyi param var